Merhaba sevgili İkizler Burçları Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burçları 2021 senesi sizin için oldukça radikal değişimlerin gerçekleştiği bir sene oldu. Hali hazırda da devam ediyor birçoğunuz açısından. Geçtiğimiz ayda koç ve terazi ak aksı oldukça aktifti. Özellikle aşk hayatınız, hayalleriniz, umutlarınız sizi heyecanlandıran konularla alakalı artık bir netleşme. Yaşadığınızı söyleyebilirim. Bakalım Kasım ayında siz sevgili ikizler burçların neler bekliyor? Buna da yine yorulacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi bakalım siz sevgili ikizler burçlarını neler bekliyor? Evet hemen 4 Kasım tarihinde Akrep burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek sevgili ikizler burçları. Bu yeni ay haritanızın altıncı evinde etkili olmakta. Demek ki iş hayatınız, sağlığınız, rutinleriniz, günlük koşturmacılarınız ve günlük mücadele alanınızla alakalı bir yenilik söz konusu. Burada belki yeni bir işe girebilirsiniz. İş hayatında yeni bir rutine dahil olabilirsiniz. Bir iş teklifi, bir iş başvurusu veya görüşmesiyle ilgileniyor olabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, sağlıklı yaşamak e, veyahut bir karar almak, artık e, bu şekilde besleneceğim, bu şekilde yaşayacağım gibi bir karar almak, e, kendinize biraz daha düzen e, getirmek, bunun yanı sıra e, sağlık check-up'larına girmek, yani bir anlamda e, esasında kendiniz için bir şeyler yapmaya, daha kaliteli yaşamak adına bir şeyler yapmaya gayretinizin artacağını görüyoruz bu yeni ay enerjisiyle beraber. 5 Kasım tarihinde de aşk ve ilişkiler gezegenimiz Venüs Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçiyor. Venüs 7. evinizdeydi. Eee yükselenine biraz karşıtlık yapsa da özellikle ikili ilişkilerde daha pozitif bir e, dönemden geçtiğinizi söyleyebiliriz. Karşınızdaki muhatabınızın daha iyimser, daha ılımlı tavırlarının olduğu bir süreçteydiniz. Şimdi ise Venüs 7. evinizden 8. evinize geçiyor. 8. ev konuları tabii bizim biraz ortaklaşa parasal konular, krizli konulardır, belki ameliyat gibi gündemlerdir. Özellikle bu ay bir operasyon geçirmeyi düşünen ikizler burçları varsa gerçekten doğru zaman, doğru planlama, doğru doktor ile tanışma imkanınız olabilir. Bunun yanı sıra ruhsal bir dönüşüm sürecindeyken çevrenizdeki insanlardan veya içsel motivasyonunuzdan ciddi anlamda destek görebileceğinizi, gücünüzü yeniden keşfedebileceğinizi söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda eşten gelebilecek ekstra kazançlar veya hak edişleriniz, toplu alacaklarınız, prim, nafaka, tazminat gibi bunlar alanında şanslı olacağınızı göstermekte. Biraz daha spiritüel tarafınız, sezgisel tarafınız aktive olabilir. Genel itibariyle zor meselelere daha pozitif bakış açılarıyla yaklaşım sağlayıp olayları tolere edebileceğinizi de söylüyorum aslında. Özellikle 2020 senesinden beri başkalarından kaynaklı problemlerden dolayı ciddi zorluklar yaşadınız. Artık insanların biraz da size destek olması gerekiyor gibi sanki bu daha ufak da olsa bu ay itibariyle sağlanıyor olacak sevgili ikizler burçları. Evet 5 Kasım tarihinde Merkür. Akrep Burcuna geçiyor. Terazi Burcundan çıkarak. Yani 6. ev vurgusu yoğunlaşmaya başlıyor. Kasım ayının başlangıcında. Çok aktifsiniz. Zihniniz çok aktif. Yeni görüşmeler yapıyor olabilirsiniz. İş hayatında bir değişime gidiyor olabilirsiniz. E, beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, ortaklarınız, yardımcılarınızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir rutin hayatınıza ekliyor olabilirsiniz. Bir alışkanlık, bir bağımlılıkla alakalı e, değişimler de söz konusu olabilir. Bazı Kararlar da alabilirsiniz. Örneğin sigarayı bırakmak gibi, spora başlamak gibi. Yani e, bu alanda hayatınızı rutine sokmak adına ufak tefek planlamalar yapmaya başlayacağınız ve bu konunun artık e, gündeminizi e, önemli ölçüde meşgul edeceği anlamına gelmekte. Kasım ayının önemli bir bölümü sanki böyle bir yeni rutin oluşturmaya yönelik ilerliyor gibi gözüküyor açıkçası. Evet, bu 19 Kasım tarihine geldiğimizde bu ayın en önemli görünümü meydana gelecek arkadaşlar. Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması meydana geliyor. Şimdi bu tutulma neden önemli? Öncelikle bu tutulma akrep ve boğa aksının ilk tutulması olmasından dolayı önemli biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kuzey ve güney ay düğümleri sizin burcunuz ve tam karşınızda yay burcunda bulunmaktaydı. Dolayısıyla tutulmalarda sizin aksınızda meydana geldi özellikle yükselen derecesi son derecelere yakın olan ikizler burçları zaten çok kadarsal süreçlerden geçmişlerdir diye tahmin ediyorum ee, yükseleni ilk 5 derecede olanlarda özellikle bu tutulmayla beraber bu tarz süreçlerden geçecek gibi gözükmekte ee, burada artık gündem maddeleri biraz değişecek 1 ve 7 aksında yaşadığınız siz ikili ilişkiler, ben olmak, biz olmak, ilişki içinde kendi varlığını kabul ettirebilmek, e, karmik bir takım ilişkiler ile de mücadele etmek zorunda kaldınız. Ve ilişkiler yoluyla aslında kendinizi tanımaya ve keşfetmeye başladığınız bir buçuk yıllık bir süreci hemen hemen geride bıraktığınız sayılır. Şimdi ise aks 12. ve 6. ev aksınıza yerleşecek. Şimdi ay düğümlerine ilişkin... Ayrıca bir video paylaşacağım. Gerçekten içerikler o kadar çok çoğalıyor ki yetiştiremiyorum. Aynı zamanda bu tutulmaya dair de çok kapsamlı bir video paylaşmayı planlıyorum. E, dolayısıyla 12. ev ve 6. ev aksınızda meydana gelmeye başlayacak önümüzdeki yıllarda tutulmalar. E, bu tutulma 27 derecede meydana geldiği için özellikle yükselen derecesi ilk 5 derecede olanlar sanki 1. evindeymiş gibi değerlendirip burcu yorumunu da dinleyebilirler arkadaşlar. Çünkü e, son derecelerde olduğu için e, doğum haritanızda farklılık arz edebiliyor bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra aynı zamanda şunu belirtmek istiyorum. Bu tutulmaya eşlik eden bir sabit yıldızımız var. Bu sabit yıldızda kaput algol sabit yıldız arkadaşlar. Kaput algol sabit yıldızı biraz sert bir yıldızdır. Çok da hoşlanmadığımız. Çok mitolojik olarak sert ifadelerle tasvir edilen bir yıldızdır. Ben öyle anlatmayacağım sizlere tabii ki elbette. Her birimiz aynı oranda zaten benzer etkilerde yaşamayacağız. Bir korku ee, endişe oluşturmanın anlamı yok. Ama 12. evinizde meydana geleceği için özellikle bilinçaltınız, gizli düşmanlıklarınız, arkanızdan dönen dolaplar e, size e, bir şekilde dost görünüp aslında sinsi sinsil kuzunuz, kuzunuzu diyorum. <gülüyor> Çok özür dilerim. <gülüyor> Kuyunuzu kazmaya çalışan e, insanlar. Aslında bu ile beraber kendini gösterebilir arkadaşlar veya ciddi anlamda eylemselliğe geçebilir. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Sırlarınızı çok fazla insana açmayın. İnsanlarla çok fazla haşır neşir olmayın. Herkese bir nokta daha belli bir sınır, belli bir düzeyde yaklaşmak yerinde olacaktır. Tabi bu şekilde olmasa bile özellikle e, duygusal manada artık bilinçaltınızın bazı korkuları, endişeleri, kaygıları ciddi anlamda e, yüzeye çıkarmaya başladığını da gözlemleyebilirsiniz. Ve e, bu belki rüyalar şeklinde, belki duygusal patlamalar şeklinde cereyan edebilir. Yani bir şekilde bir patlama, e, bir dolmuş ve taşmış olma hali söz konusu olacak. Bunu içsel anlamda da yaşayabilirsiniz. Yani somut anlamda yaşıyor olmanız şart değil. Siz zaten bunu hissediyor olacaksınız. Eğer bu dönemde karşınıza çıkan belli başlı rüyalar varsa, kabuslar varsa demek ki burada bir sıkıntı var. Burada çözülmesi gereken bir problem var. Buna odaklanmanız yerinde olacak. Aynı zamanda sağlıkla alakalı da dinlenilmesi gereken bir süreç. Uyku düzeninize dikkat etmeniz gereken bir süreç. Ee, belki Uzun zamandır ihmal ettiğiniz kronik problemler bu dönemde yüzeye çıkabilir yine sert bir e, ay tutulması olduğu için. Özellikle zaten rutinleriniz çok hızlanmaya başlayacak 2022 senesinden itibaren de. E, sağlık sizin için çok önemli konulardan birisi olacak sevgili ikizler burçlarım. Evet çok fazla detaya girmeyeceğim. E, uzun uzadıya bahsediyor olacağım zaten bu video içerisinde çok fazla yer vermeyeceğim. Devam edelim Kasım ayı yorumlarına. 21 Kasım tarihinde Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Evet 6. ev konuları yoğun. Ee... Ama sonrasında artık Kasım sonundan itibaren ikili ilişkiler alanına odaklanmaya başlıyorsunuz. Belki bir ortaklık, belki evlilik, belki partnerin hayatı, belki anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar alanında bir hızlanma, bir odaklanma durumu söz konusu olacak. Zaten akabinde 24 Kasım tarihinde Merkür'de 7. evinize geçiyor. Demek ki bir anlaşma, bir ortaklık, bir teklif bu tarz gündemlerle meşgul olabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. Evet ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde satürn kiron seksil açısı e, meydana geliyor bu açı oldukça keyifli bir açı güzel destekleyici bir açı esasında 2021 senesi boyunca etkili olan bir açı ama belli zamanlarda tam görünüm meydana getirdikleri için biz o tarihlerden bahsediyoruz satürn 8 derece kova burcunda kiron da 8 derece koç burcunda yani sizin haritanızın 9. ev ve 11. evinde etkililer Özellikle 9 ve 11. ev bizim umutlarımız, hayallerimiz, yaşam felsefemiz, bizi hayatta tutan motivasyonlar soyut verilerden bahseder. Dolayısıyla sanki bizi hayata bağlayacak bir umut ışığı yeniden hayatımıza dahil olabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra uluslararası konular, yurt dışı ile alakalı gündemler, hukuksal süreçler, aynı zamanda büyük kazançlar, kariyer gelirleri, sosyal medyada belli bir noktaya ulaşmak, belli bir kitleye hitap edebilmek, kendi derdinizi insanlara, kitlelere iletebilmek adına da sanki bir fırsat yakalıyorsunuz. Bu alanda belki toplum önüne çıkıp konuşmakla alakalı bir kaygınızı, varsa bu durum iyileşiyor olabilir. Ee, uzun zamandır emek veriyorsanız ancak hayallerinize çok fazla yaklaşamadığınızı düşünüyorsanız yine bu bağlamda size umut ışığı olacak bir gelişme yaşanabilir. Aralık ayında da aslında bu etkileşim devam ediyor olacak. Sevgili ikizler burçları. Evet, Kasım ayını bir solukta anlattık. Umarım huzurlu, sağlıklı, keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Apicus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbirgeç adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu arada ikizler Burcu'na çok fazla takıldım. Kendimi çok fazla bulmayacağım ama bu ay belki de bazı şeyler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Söylenmeyen sözler, saklanan konular, sizin ifade edemedikleriniz veya size ifade edilmeyenler. Bu da şu anda bu şekilde bir mesaj olarak bana geldi. Hoşçakalın.